34 doğumluyum yani o seneden bu yana evlilikten bahsedeceğim iş yerinden kaç kardeşsin Arif amcacım? 5 kardeşiz 5 kardeşin tabi ayrı ayrı yerleri var Bundan sonra biz bağcılık yaptık tütüncülük yoktu o zaman bizim zamanımızda hemen sonra akında vardı sonra tütüncülük başladı e, tütün diktik Şehirini attık, bunu atatı tütün kırdı, kendimiz tarla bulgur yapardı bu. Hatta tarlıyı ben yasakladım, elinin acısı çıkardı, tabii yaramazdı yani o yüzden onu terkledik. Durum bu, ha. işe gelince kadar yani bağışları buydu. E, Evlenme işte o senelerde tarih ayını bilemem, yani ayını hatırlamda yok işte bunu yedi sene, altı sene bekledim onu ben. Ev, o zaman için yani askın asılırdı, nikah olunmuyordu. Çünkü 15 gün körlüğe duyuracaksın, ilanı edeceksin. Ondan sonra evlenmeye girilecek. E bu sefer de bunun da yaşı büyümedi. Hatta benim ana muramarlık bile köralazıca dediği, Niye büyümedi bu yaş dedi, bir de bu ya Emre Hanım'ın Yani olayı anlatıyorum. Şimdi bu bunun için ben de askere gittim, askerde kaldım. İki sene askerlik yaptım, sonra mezunat vurdu bir. Bize iki geldik yani. Sonra askerliği ben Balıkesir'de yaptım. Yani bu işte Şükrü Gül, akranlarımızla gittik yani Veysgil bile. Oradan ben Balıkesir'de kaldım. Arkadaşlarım benim buradan minenle bandırmaya gittiler. Bu sefer de bize bir emir geldi. Balıkesir'de İstanbul'a alay kurulacak dediler. Beykoz'a. Beykoz'a alay kurulacak dediler. Beykoz'a alay kuruldu. Biz buradan top, tüfek, tahret kalktı. Tren ayırdılar bize vagonları. Vagonları biz Eskişehir'de Nöbet bekledik. Başka yerden tren gelecek, ona bağlanacak. Bizim işi uçak savarı şey aletleri, Uç, uçar, silahlar vardır, uçar top, silahları var, uzun topluluğa var, taharetler de var. Yani buna o zaman için İstanbul'da sonradan da Beykoz'a kalktık. Beykoz'da askerlik yaptık. Orada askerimizi bitirdik. Durum bu. O durumda Kaç çocuğun var Arif amcacığım? Benim 5 çocuk var. 4 4 4 çocuğum var. neredeler neredeler Birisi İzmit'te. Birisi Almanya'da. Birisi Denizli'de. Biri Çalda iş yeri müdürlüğünü yapıyor. Durum bu. Bağ, bahçe, ne zorluklar gördünüz? Bağlığa zorluk gördük. işte tabii atıla yaptık, atıla sürüyorduk. Sonra motorlaştı. Büyük motor aldık, küçük motor aldık. Pat, pat, pat bir de iki tekerlekli. Onu aldık, onlarla uğraşıyoruz. Muhtarlık da yapmışın, Ayrıca Hocam? Yaptım, önceciğim. yaptım. Muhtarlık da yaptım. Hatta muhtarlıktan sonra da ternak verdiler. Dernekte de şimdi, tabi beni seçtiler, bu sefer de ben usandım, dernek ölüyordu, e, tabi şey, polis polisi, e, tabi devletin polisi, amca derneğiniz ölüyor, diriltecekseniz murajd ya e, Başkan da yoktu, o zaman için ben azasıydım, başkanıydım da istemediydim. İstemediğim aldı bir daha seçtiler beni bir de. Ya ben aday değilim. Gelir giderim kodum. Hepsini yaptım. Gelirim şu giderim şu. Anlattım. Benim tahtaya ben ismimi yazmadım. Aday değilim dedim. Kara güldüler güldüler. Bir sürü benim o çıktı. Olmuyor dedim ben kızdım. En düşüğü azalınız olun dedim. Ben derneğe gideceğim de bankadan para çekmiyor. Zaten işimden kalıyorum boyuna dedim. Beden, uşak. Ha? Uşak, ya ha. Ulu Kepene gittim. Yalnız partimin oyunu kullanamadım. Niye kullanamadım? Uşak da Kepen'e işliyorum. Ben buraya gelsem basırım. Orada dükkanım var, işim var, kaydım var. Orada üç ay, üç buçuk ay çalıştım. Oradan da hatta çocukları da götürdüm. O üç ay orada okudular. Üç aydan sonra oradan yazı yazdı, Oranın okulundan müdür. Buradan istediler yani. Buradaki alfaçlar köyü oraya gönderdi. Çocuklar oradan tekrar üç buçuk sonra geri geldiler. Biz de geldik. Devamımız burada sanayi kurdum. Yünü sanayiyle attım makineyle. E, Keprekler de makineyle yaptım. Ala keçe yaptım nakışlı, boyalı, çoban kepeneyi. E, Çobanın giydiği kepenekten yapardık. Bir de eve yazılan yaygı var. Nakışlı, boyalı. Hatta o keçenin de bir özelliği vardır. Şimdi otur oraya, kış gününde bile, kalk yarım saat gezge, oraya sıcaktır. Yani bu özelliği var. Şu anda devam eden yok değil mi Arif Hanım? Yok, hazırcıyım ben. Çalışmıyor. Çünkü bak makinelerim asılı, buvar makinelerim var. Bu saatten hiç çalışamıyor, arazisi de yok. Bir de buna ben bakıyorum. Benim ayrıyla geçtiği bu da. Yok, arası da yok. Yok. durum bu. Melahat teyzemle? Geçimimizi iyi canım, geçimimizi iyi. Geçimimizi iyi. Sana iyi bakıyor. Baka, baka, baka. Bakan mı? onu da ayağı tutmuyor. So hazırlayan benim, hepsini hazırlayan gire benim. Yani benim ayağım iyi. Nefes tıkalıyor, et kendimi sıkmıyor. Seri yol yorumuyorsun, o yüzden iyi. Cami, şey, camiye de bu yokuş şey diyor, en işi çok seviyor. Yokuş oldu mu tıkanıyor. Ayam sağlam mı? içeri hava giremiyor. Giremeden tıkanıyor. Tabii evet. böyle. Yani soğukluğusunda çok kaldık. O gazı eskiden de hiç bu aletrik yoktu. Anlattım yani. Belediyelerde elektrik yok, köylerde de yoktu. Ama kazayla vilayetlerde vardı. Durum bu, benim söyleyebileceğim. Düğünün nasıl oldu Düğünüm, Hanım? Düğünüm burada Beyniştemin cibi vardı. Buna tekrar gittik, cibi bindirdim. Cipten önce bizimki cibiyle oldu. Ondan önceki ne? Atam indiler. Atam geldiler yani. Benimki çiple oldu. Düğünümüz böyle oldu. Hacı'ya gittin mi Gidemedim. Gitmem de zor gari. Zora, zorlaştı. Oğlan verirse gideceğiz. Tabii oğlan bakıyor gari. Ondan gitsez nefes tarlığından zaten kaynaşamayan durum bu. Biz beş kardeşiz. Dört kız bir ceza olan. O, orada. Ondan kare da herkes kim Antalya'ya gitti, kimi oraya gitti, takıldı. Biz de anamızın başında kaldık dört kız. Oğlumuz da Antalya'ya gitti, dişçilik. Kardeşim vardı. O da orada öldü. Karısı da trab kazasından gitti. Hülyarcımızın kocası da tıraşide, banyoda öldü. Orada kaldı yavrum. Bekiyiydi. Ondan sonra onca yılda da buraya geldiler. E, ne işleyeceğiz? Ne halam? Ölüm de Allah'tan. Biz ne edeceğiz? Bir o da öğle deyince kadar aşam oldu. Ay derdim. Ey derdi derdim. Anacığım nur üstünde yatsın. Yer yatmasın. O zaman ne derdi anam? Kızlar herkese derdim, amam -am diyeceğim ki, oraya gideyim giderdim. Üzüm yok, bir şeyi yok. Onlar da koza derler, onca az biraz kölle pişirdi. Boğaza gidiyoruz, boğaza. Gideceğiz, gideceğiz. Biz bir mi, şey, kölle yiyeceğiz. Harika. Onca da aramaklıktan üstüne biraz da susam saçı verdi. Yerdik, yerdik, ayna, ey. O da gök kozan, götü burludu. Bir daha gidelim, mi iyi. Oraya vardık, karıncımız oradan üzüm ile ondan doyardı. Kızım yoktu. Bir portakal yoktu. Portakal kabuklarını yere attılar ama ben anacım derdi ki, kızcağım o kabakları al ederdi. derdi. Hüyeyim, aradan da koçoğumun içine gatam derdi anam. Yok, ne olur yiyecek. Ben de al gitme derdim, da onu yürüdü, koçoğumun içine gatadı. O burcu kokulu oluyor kızım derdi. Onu biz de yedik. Böyle kaldım, anacığım bizi kordu da, da bir deniz obasına gitti. Beni de ıranma da kanma dayımızın karşısı vardı. Ben orada ana, o bana baktı. Orada eğirdim, dokurdum ben. Ben çok çektim kızım, vallahi çok çektim. Anamın orada dokuyor, dokuyor, dokuyor, dokudum. Buraya geldim, ne benze. Tütün, tütün, tütün, kuşlardan, başlardan kaldım. İşte iki, iki, dört bu. Duydun mu? Ne zaman evlendin Melat teyzeciğim? E bu biliyor, ben bilmiyorum. Bu nasıl, evlendi. Nasıl oldu düğünün? İyi, i̇yi oldu, iyi. İyi oldu. İyi oldu kızım, düğünümüz güzel oldu. Harbam sevdim mi? Abi sevmem mi? 7 sene durdum. Keşke sevmiyordum. Aman deyini, kepenekçi mi kaldı dedi, sevcem. Tuturma be beni Keşke sevmiyordum. Kırla kepenekçi. Çok sevmişin. Aman ne kızım sen oluyordu. Şimdi bak benim yaşım güçlük. Duyuyor musun? Mu? Özeniyoruz gari tarlada. O <gülüyor> zaman <gülüyor> <gülüyor> Bunun anası Aşık dayı var. Onu şahit yazdırmış. O zaman o gittik. Mahkemeye vardık. Öyle bana baktı. Niye geldin kızım dedi. Ben de <gülüyor> evleneceğim dedim. Höle baktı 14 yaşında. Kızım dedi. Senin anan var mı dedi. Var dedim. Daha anam din geliyor dedim. Anam da önüne daha ki. O zaman yeter. Kızım teyze dedi. koca ne dedi? Sen bunu 14 yaşındakı da niye sattın dedi. E oğlum çoban olamayan, Dengoz havasına gidiyor. Sen çoban olamıyorsan, algi kızını ben gelin etce dedi. Böyle benim yanımda dedi. Ben bakayım dedi. Etmek yok bu. Anam deniz obasında evine bolluk yoktu kızım, Tan gelir size? Şimdi bolluk var, bir da ayak sakat. O zaman kadar, oradan geldi, anacım gari, bakladım ağacım oldu, o oldu, Hadi bakalım nere? Yine deniz obasına. Oradan eğirdik, dokurduk. Aman, ben çok çektim. Allah aşkına, buraya gel, düdün, düdün, düdün. Koca çaylara, hadi bakalım güzel em bakalım. Sabahla enedi. İkinlere yakın geldim. Bir de nafı duyardı. Bu ne? Bu seslenmezdir bu. Ne? Nasıldır bu? Öyle ağır olduğuna bakma. Ha. Sen ne diyorsun? Ya o zamana kadar ba soladım geldim tütünü. Bunar yana gittik mi dedi? Gittim dedim. Soladın mı? Soladım. Üstü kızılcıklı, horsak tütün. Helesin battı o. O zamana kadar. Ben de o zamana kadar soladım. Bu da pazardan geldi, daha ıraza falan. Hiç yalan söylemez. Bu dedi mi, ıraza kızı veriyor bu, diyor diye. O zamana kadar. kalk bir daha sola getirdi Ana dedim. Takal tutuyorum ben yer dedim. Örtübe takalı da git dedi. Geldim, değiştirdim, örttüm. Bir de bunun yani gittim. Ağlayayla bunar yanına gittim. Bu adam iyi olur mu? De bakalım sen ne dersin buna kadın kızım? Yani bunlar bunar buraya geldim de tütün süradım. Gelsene yani, o takalı tuttum. Böyle adam bu. Anladım. Tamam, usandım. Yeter. Ama, ama kocana üzüm yedin diye bir de. He, susan. Çocuk okumaya vardım. Vallahi Kamil sen az coburn değilsin. <gülüyor> Diyordu ama kocana üzüm getiriyor. Etekler onunla da çok. Ama ne ne dedim? Ey dedi. Koy benim çocuğum, öğlen nere diyorsun kızım? Benim çocuğumu okuy be sen ne dedim. Yine mastı ettin dedi. E ben ettim dedim. Allah'tan geliyor dedim. Otur şuraya dedi. Bak kızım, vallahi böyle değilse güzel. O zamana kadar ben de, hani kara kar içinde pırtlak pırtlak oluyor ya, kurumayan, serginin arasında. Ben de alayım da ağzıma veriyan. O beni görürmüş. Öyle beni bir vurdu bu. Üzümü tıkatacaksın, niye mi sen? Ana hava nene, vallahi bir çağız dedim. Onda emzikliyim, canım istiyor. Ha öyle söylemse de o nereye gitti? O da gitti daha gabire. Beni yedirmeden ne oldu o? Anladı? Uşağa da gitmişsin menat teyzeciğim. Uşağa kebene göt ettirmi. Uşağa gitmedim ben Sarı şey, Ulu Bey'e. Uşağa şey. Ulu Bey'e. He o oraya gittim. Götürdü. Neden galap demeye? Çalışmaya, oturmaya mı gittim? Ya. Her yerlere gittik. O çocuklarla yazdık. İ i̇ki çocuk Onca da karının birinin narını koparmışlar. O karı da bana bir bağırıyor, bir bak, gelin çıktı. Ne var? Senin oğlanla İbrahim'le, ondan karım Mammer, benim işimi koparmış, narımı. E varsım koparsın, ben nerede görüyorsun? Niye yiyor onlar onu? E çocukları çocuk narı koparmayla, bana mı? Buralarda da gördüm. O da sarmısa almış da yola bir atmış. Benim kızanla al koca kalın böyle olur diye. Orları da gördüm kefene kayyalına. Tamam güzel kızım. Ayrıca amcamla şimdi baş başasın artık. Haa. şimdi anlatıyorsun ama nasıl? Kim? Değerini şimdi biliyor musun? Ana mi? çok biliyor beni çok. ettiğini de başıma yapıyor çok biliyor. Kovu dolduruveriyorsun, kovuyu sallıveriyorsun. E bu dolduruyor sen sallıveriyorsun. Buna falan mı? Buna böyle boğa, bu. bal yap, mazarı. Tamam kız, yoruldum. Yoruldum. <Gülüyor>